merhaba sevgili webtekno takipçileri merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizler ve Lütfi bey ile birlikte şu elimde görmüş olduğunuz iphone 6'yı ahanla bu kılıfla iphone kılıf değil lan bu kapak, kapak. kapakla iphone 10'a çeviriyoruz Nereden buldum bunu? Abi şöyle, ben aslında işine açıkçası bambaşka bir içerik arıyordum arkadaşlar. Sonra sağ tarafta bir reklamda bunu gördüm. Ben önce bunun kılıf sandım. sonra bir baktım baya baya arka kapak ve tasarımı iPhone 10'un aynısı. Çok da aynısı değil. Arkasında şöyle çok yakından görüyorsunuz zaten aşırı çakma şekilde iPhone yazıyor. Kamerasının çok alakası yok. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Biz bunu takınca bizim artık 3.5 milimetrelik bir jack girişimiz kalmayacak. O mı gidiyormuş? Na işte ne olacak ya aşağısı? O zaman bunu bir de geri sökeceğiz üstüne. Evet. Bir <gülüyor> de oraya bir delik açacağız. Artık. Bunu ilk aldığımızda yaparız sandık hani takarız taktık falan filan diye. O işler öyle değilmiş. Bizim Çankaya'da bir dostumuz var Feret CSA. Orada yetkili bir abimiz var. Onur'dan rica ettik takar mısın diye. Çünkü bir iki spesifik işlem var arkadaşlar. Biz işi ustasına bırakalım. iPhone 6'yı 200 TL karşımda iPhone 10'a çevirebilecek miyiz? Evet arkadaşlar masamıza geldik. Onur'u yanımıza aldık. Hızlıca başlayalım. Nereden başlayacağız? Önce cihazı sökeceğiz. Şarj girişinin yanındaki vidaları sökmemiz lazım. Peki tavsiye ediyor musun? insanlar evde yapsın bu işi? Evde yapmamaya çalıştım Neden? Sakatlığı çıkarttım. Ben gördüm o ekranı çıkartırken ekranı kıran bayağı insan var. Çok var ama. Şimdi bataryasını sökeceğiz. Kafesi kaldırdık abi. Tamam. Önce orta tuş filmi, ön kamera filmi, ekran soketi, sonra da dokunmatik soketini kaldırıyoruz. Böylece ekranımız ekranı... diye çıkıyor. Şimdi tek tek üzerindeki vidaları sökeceğiz. A baksa kız geliyor arkadaşlar iyi bakın ekmanlarımız biraz eksik abi cımbızımız yok evdeki cımbızlardan değil saat cımbızı bu ana kartımız ana söktük hoparlör Allah Allah. bu kasayı söktük şimdi yeni kasamızı takacağız Hadi telefonumuz ya, iPhone 10 olacak şimdi arkadaşlar bir sorunla karşılaştık o yüzden bölüyoruz şimdi Onur sen dinliyoruz abi nedir sorunumuz? Bu yeni kasamızda jack çıkışı olmadığı için eski soketimizde de jack çıkışı olduğu için buraya oturmuyor. O zaman abi normal bir vatandaş bunu alırsa şunun 3.5 milimetrelik girişini kesmesi gerekiyor. Tamam biz kesmeyelim abi biz normal şarj soketi olmadan devam edelim. Evet şimdi Lütfü Beyciyim yavaş yavaş artık finale doğru geliyoruz. Onur bir iki bir şey açıklayacak bizlere kasanın durumu ile ilgili. Çünkü vidamız arttı. Neden bu kadar vidamız arttı? İyi usta. İyi usta. Bu soketi takamadığımız için arttı. Bunun üzerinde soketimiz var? var. Mikrofonumuz var. Bu kasayla şu anda şarj edemeyeceğiz. Kulaklık takamayacağız. Hoparlörümüzden ses gelmeyecek. Titreşim motorumuz çalışmayacak. Ama iPhone'umuz var. Şarj Soketin... bitene ne kadar iPhone. 10. Görüşme de yapamayacağız tabii. O zaman kapatıyoruz artık. Hadi bakalım. kapatıyoruz açıyoruz ve da da da telefonumuz da da. şu an iphone 6'mız iphone 10 oldu evet şu an telefonumuz çalışıyor arkadaşlar herhangi bir problemimiz yok kamerayı bir açalım portre modu geldi mi hocam <gülüyor> kameramızda Porte da modu. herhangi bir sıkıntı yok şu anda dilerseniz şöyle yapalım arkadaşlar gelin bir karşı açıya geçelim neler yaptık neler oldu lütfiyle benim gül yüzüme bir bakın bakalım bir kere öncelikle onur hakikaten teşekkür ediyoruz bu kadar sınırlı Eline ve sağlık. az ekipmanla bu işi böyle kısa bir sürede yaptığı için sağolsun baya bir şey evet, eksikti diyorum. çünkü telefonumuz hazır evet telefonumuz Gerçekten iphone 6'dan iphone 10'a benzeyen bir şeye dönüştü Baya oldu Oldu ama ne şarj edebilirsiniz Ne herhangi bir görüşme yapabilirsiniz Ne de mikrofonunuz olur Ne başka bir şeyiniz olur yani Mahvolursunuz ya Bir de hani iphone 10'a da benzemiyor arkadaşlar Ya da bir iphone 10s'e de benzemiyor Şurası yamuk gibi bak şu kamera kısa. Zaten kameralardan bir tanesi çakma telefonlar gibi boş Hiçbir işlevi yok tabii ki de doğal olarak Aynen. Bu kasayı aldınız diyelim Bir de uygulaması vardı biz daha önce zaten incelemiştik Çentik eklersiniz arkadaşlar çiçek gibi olur Aynen. Al sana iphone 10 Mis gibi iphone 10 olur Doğan o saçma Şahin mi oluyor? Aynen abi şu an bayağı doğan görünümlü bir şahin elde etmiş olduk. Gerek yok almayın arkadaşlar. Bir kere takmak için hakikaten işi bilen birinin gelmesi gerekiyor. Bir sürü hırzıvır çıkıyor. Şöyle Çınıyor. kenarda köşede bir iPhone altın vardır. Çöpe git çekti. Denemek için hani öyle bir telefon nasıl takılıyor sökülüyor öğreneyim dersen çok güzel bir şey bu. Günlük kullanıyorsanız telefonu belli işlerini kaybediyor, Şarj olamıyor bir kere telefon. Aynen. Bir de birilerini kandırabilirsiniz tabi iPhone 6'yı iPhone 10'a çevirdim diye. Neyse fazla da uzatmaya Sen gerek de bunu yok. Yersin. Ben yemem de Umut yer mesela bizim. Olabilir. Bu videomu internetten 200 TL'ye satın almış olduğumuz iPhone 6'yı iPhone 10'a çeviren bir kapağı inceledik taktık da ama başarılı bir sonuca çıkamadık evet dönüştü telefonumuz ama bir sürü parçası Takıldım eksik kaldı mı takıldık. eğer videomuzu Köşedim. beğendiyseniz şurada fazla da elimi abartmadan göstereyim bulunan beğen butonuna basabilirsiniz kafanıza takılan bir şey varsa yorum bölümünden de bizlere belirtebilirsiniz görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka teknoloji içeriklerine ulaşabilir ayrıca hemen ortadaki da kanalımıza abone olabilirsiniz Aha. arkadaşlar.